Evet arkadaşlar 26 Ocak Cumartesi 2019 videomuza hoş geldiniz. Ee, yine bir videomuzla birlikteyiz bir formülümüzle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 var seçtik. 1-2-1-2 ee, ihtimallerini girdik. 3. maça alt üst girdik. Şimdi burada toplam 16 kuponumuz var. Önce daha önce oynadığımız videosunu çektiğimiz bir formülün ispatını hemen yapayım. İnanmayanlar var çünkü. Gördüğünüz gibi 21 Ocak 2019 Pazars günü arkadaşlar. Kuponun bir tanesi tutmuş. Burada gördüğünüz gibi ikinci kupon ee, gördüğünüz gibi 525 555 523 seçmiştik oynamıştık 01 çiftte 01 çiftte ve 2 diye ikinci kupona bakın yuvarlak için aldım tutmuş. Şimdi sistemimiz bu arkadaşlar tabi bu da tutacak gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz 26 Ocak cumartesi arkadaşlar. Şimdi buradaki temel strateji şu. Şimdi burada 16 tane kupon var arkadaşlar. Burada bir kupon tutar veya iki kupon tutar bir kupon tutarsa verdiğiniz parayı alır ya da biraz fazlasını alırsınız ama e, ganyanları yüksek maç eklediğinizde çünkü iki maç ekleyeceksiniz sonuna kadar izleyin anlatıyorum o zaman verdiğiniz parayı daha da fazla alırsınız 2 tane kupon ise arkadaşlar daha çok para alırsınız şimdi bakın 129 12 seçtik 125 12 135 600 seçtik 135 zaten tutacak şimdi 129 ve 125'i niye iki 12 seçtik Arkadaşlar ortada olan yani Ganyanları birbirine yakın olan maçlar bakın 129 mesela 2.30 2.20 125 2.30 2.50 mesela bu şekildeki maçlar arkadaşlar genelde 1 ya da 2 biter. Beraber bir bitme olasılığı bir maçın %10'dur. %90 %80 birinci takım ya da ikinci takım kazanır arkadaşlar. X8 16 kupon X8 kuponunu bu sistemle yaptık. Şimdi bakın. Birinci satır. Ee, eğer bu maçların aynısını oynamazsanız... ...aynısını oynayıp maç ekleyeceksiniz... ...ya da kendiniz bu sistemdeki... ...kendi seçtiğiniz maçları uygulayacaksınız. Şimdi birinci satıra bakın. 1 ve 2 seçtik ya 129'u. Bir kere 4 tane 1 diyoruz yan yana. Yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon... ...toplam 8 kupon. Birinci satır devamına bakın aşağı 129'a. Yan yana 4 tane 2 de seçtik. 2 ihtimali oynadık. Yukarı çıkın tekrar ikinci satıra bakın. 125, 1, 2 dedik ya... 2 tane bir yan yana 125 2 125 2 2 tane 2 yan yana. 2. satır devamına bakın 125 1 1 125 2 2. 2. satır devamında yan yana yazdık. 3. satıra geliyoruz. 3. satır 135'e ne dedik? Alt ve üst dedik ya. 3. satıra bakın bir tane alt bir tane üst. Bir tane alt bir tane üst. 3. satır devamına bakın bir tane alt bir tane üst bir tane alt bir tane, alt, bir tane üst. Arkadaşlar burada yaklaşık ee, 6-10 Ganyan'a, 8-10 Ganyan'a yakın Ganyan var. Şimdi siz buraya 2 tane maç ekleyeceksiniz X8 kupona. Düşük Ganyan'lı maçları ekleseniz bile verdiğiniz parayı 2 kupon tuttuğunda birisi buradan tutacak çünkü. 2'ye 3'e katlama şansınız var. Şimdi bunu sağlamasına geçelim. Bakın bu devamı arkadaşlar. 2. 8 kupon. Yani bu tutmazsa eğer 2 kupon 1 kupon tutarsa o da bunlardan birisi olacak. En azından... Zarar etmezsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi 129'u değiştirmiyoruz. Niye? Ganyanın yüksek olduğundan faydalanıyoruz. Yine 1-2 diyoruz. Bu sefer 135'e 0'dan 1'e çifte şans 2 dedik arkadaşlar. Bakın 137'ye alt üst dedik arkadaşlar. Şimdi burada 8 kupon var. Biraz önce 8 kupon oynadınız. Bu ikinci 8 kupon. Buraya yazacağınız 2, e, e, 2 maç Ganyanları, orta ganyanlar ya da düşük ganyanlar olursa Verdiğiniz paraya yakın ya da verdiğiniz parayı alırsınız. Yani çok az zarar edersiniz ya da zarar etmezsiniz. Ama buraya yazacağınız maçların Ganyan'ları yüksek olursa. Mesela ilk yarı ikinci yarı yazarsanız arkadaşlar. ganyanı yüksek olduğu için buradaki maçta çarpıldığında. Verdiğiniz parayı 2-3'e katlama şansınız var. Şimdi bakın birinci satıra bakın. 129'a ne dedik? 1-2 dedik ya. Önce 1'i biri yazalım. Birinci takıma vermişiz. 129-1-1-1-1 bakın yan yana yazdık. 6'ın iki birinci devamına. Bu sefer iki. 2 2 2 2 yan yana yazdık yukarı çıkın 2. E, satıra bakın 135 0'dan 1'e çifte ve 2 dedik ya bakın 135'e 0'dan 1'e 0'dan 1'e 135 2 2 dedik 2. satır devamına bakın 135 6'a 135 0 1 0 bir çifte şans 135 2 2 dedik şimdi biz burada çifte şans oynadık ya siz bunu alt üstte oynayabilirsiniz ama ganyanları böyle eşit olacak yakın olacak ki ve alacağınız para e, bir anlamı olsun 3. satıra geldik arkadaşlar ne dedik 137 dedik bu sefer alt üst dedik bir alt üst bakın 3. satıra 137 alt 137 üst tekrar alt üst 3. satır devamına bakın aşağı tekrar alt üst tekrar 137 alt tekrar 137 üst yan yana yazdık yukarıdan aşağı 1. kupon 2. kupon diye yazıyor bu da 2. 8 kuponumuz arkadaşlar bizi izlemeye devam edin abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara cevap yazıyoruz zaten İspatlı şekilde bir önceki videodaki e, pazartesi günkü ispatını gösterdim. Şimdi burada 16 kupon var ya arkadaşlar. Siz buraya 2 tane maç yazacaksınız. İlk 8 kupona farklı maçlar, ikinci 8 kupona farklı maçlar yazabilirsiniz. Kuponun bir tanesi tuttuğunda zarar etmezsiniz. Yazdığınız Ganyan yüksekse eklediğiniz 2 maç daha yüksek para alırsınız. Ama burada 2 e, kuponda tutma ihtimali var. O zaman da verdiğiniz para 2'ye 3'e katlama şansınız. Zaten oluyor arkadaşlar. Amacımız az kazanmak, sürekli kazanmak, verdiğimiz parayı almak, <gülüyor> zarar etmemek arkadaşlar. İkinci e, formülümüze devam edeceğiz. Şimdi de ona geçelim. Abone olmayı unutmayın. Diğer formülümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan, sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki bir aldım, 3000 milyar aldım, iki milyar aldım, 500 lira aldım. E tamam aldın. Peki soruyorum ben onlara. 500 lira aldın da kaç para verdin? 1 milyar, 2 milyar ne bileyim ben diyor. Dünyanın parasını veriyoruz ama diyor ara sıra alıyoruz diyor. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu verdiğin parayı alamıyorsun demek. İstersen 10 milyar al. 10 milyar alıyorsan 20 milyar verdin demektir. Çünkü bu şans işidir arkadaşlar. Ee, bu iş iddia işi ve e, kombinasyon işidir. Yani olasılık hesabıdır arkadaşlar. Buna bu gözle bakın. Şimdi ben bu videoda arkadaşlar size bu olasılık hesaplarından bir örnek verdim. Şimdi bir kere e, seçtiğimiz maçlar, bakın kafadan atıyorum ben bu maçları yalnız. Bu belli bir günün maçı değil. Ben size burada formülü anlatmak için bunu e, çekiyorum arkadaşlar. E, bunu da diğer videolarımın peşine ekledim. Mesela günlük ortalama düş 4 tane video çekip koyuyorum. Onları takip ederseniz orada %100 tutanlar da var. 3 maçı %100 verdiklerim de var. Kombinasyon veriyorum çünkü arkadaşlar. Bana abone olursanız gün gün onları takip edebilirsiniz. Ya da internet sitemden de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi burada az kazan sürekli kazan formülümüz şöyle. Şimdi bir kere bu maçları kafadan attım arkadaşlar. Siz böyle maçları bulacaksınız. Ben buraya örnek olsun diye hazırladım. Şimdi en tepeye bakın. En tepede arkadaşlar 102 120 maç attım mesela. 121. maç, 122. maç diye koydum arkadaşlar. Şimdi orada 120. maç 2.33 2.30 121. maç 2.40 243 2.40 ve 122 üst 124 üst dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki iddia istatistiklerine, maç istatistiklerine bakarsanız arkadaşlar bir kere maçın 0 gelme olasılığı %10. Tabii ligten lige değişiyor bu ama arkadaşlar genelde genelde %10, %10-15 civarında. Yani bir ya da iki gelme şansı %80 civarlarında. Üst gelme şansı da öyle arkadaşlar. Yani şimdi siz alt yazdığınızda adam gol atmasın diye durum durum durumlarsınız. Ama üst yazdığınızda rahat edersiniz. Şimdi bakın yukarıda gördüğünüz bir kere bu tür maçları seçtik arkadaşlar. Ondan sonra şimdi 126 bir alt satıra indiğinizde 121-2. 121-2 ikiye böldüm kağıdı bakın. Sol taraf ortadan ikiye böldüm. Sol taraf ve sağ taraf farklı. Toplam burada arkadaşlar 8 kupon var. Şimdi 120 maşa 1-2 diyorum. İki ihtimal seçiyoruz ya arkadaşlar 1 ya da 2 sıfır gelme olasılığını kaldırdık 121 de 1-2 diyorum Arkadaşlar ee, Bunun tutmuş örneklerini daha önceki Videolarımda yayınlıyorum arkadaşlar Takip ederseniz beni oradan bakabilirsiniz Şimdi 121'e 1 ve 2 120'ye 1 ve 2 121'e 1 ve 2 122'ye üst 124'e üst dedi Bunlar atlasyon maçlar Sizin maçları yukarıdaki şeyler gibi Birbirine yakın oranları yani Ganyanlar yüksek olsun diye seçeceksiniz arkadaşlar Şimdi bakın sol tarafta birinci satıra bakın. 120. maça ne demişim? İki tane bir. 121, 121. Peşine 122, 122 demişim arkadaşlar. Hemen altında ikinci satırda. 121, 1, 121, 2. 121, 1, 121, 2. Yani yukarıdaki iki maçı iki ihtimalini buraya koydum. Üçüncü maça geldim. 122 dedim. Komple üst dedim. Bakın 122'ye komple üst diyoruz. 124'e buna da komple üst diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bu. Şimdi ikinci tarafa geldin. Sol taraftan sağ tarafa gelin. Şimdi bakın burada e, 120'ye üst 121'e üst diyorum. Yani biraz önce sol tarafta 1-2-1-2 oynamıştım ya. Şimdi şansımı değiştiriyorum. Şansımı artırıyorum. 120'ye üst. 121'e bu sefer üst diyorum. Bu sefer de 122'ye 1-2, 124'e 1-2 diyorum arkadaşlar. Ancak seçeceğiniz maçlar oranları birbirine yakın olacak. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi birbiriyle çarpıldığında Oranı yükselecek arkadaşlar. Şimdi üst e, 1.60-1.70 civarında verir. Tabi onu da öyle seçeceksiniz. Zaten soldaki gibi maçlar seçtiğinizde 120-1.21 gibi bundan altı üstü de e, 160-1.70 civarında olur. Yani alt üst seçtiğiniz maçlarda bu tip maçlar olacak ki yer değiştirdiğinde verdiği para çok olacak ki verdiği paranın 3-4 üstünü alabilirsiniz. Şimdi alta geldik. Yer değiştirdik bakın arkadaşlar. Soldaki üst dediğimiz maçlara Sağ tarafta 1 2 dedik. Ganyanlarına bakın ama tabii ki. Bunlar atmasyon maçlar, böyle maçlar yok. Formülizasyon anlatıyorum. Şimdi sağ taraftaki sütuna bakın. 2'ye böldüm. 122'ye 1, 122 1, 122, 1, 122 2, 122 2 dedik. Arkadaşlar, biraz önceki üst dediğimiz maçları 1 2 oynuyoruz. İkinci satıra geldik arkadaşlar. 124'e 1, 124 2, 124 1, 124, 1, 124 2 hemen üstteki seçeneklere bakın. Sola bakmayın. Sağ hemen üstüne bakın. 3. maça geldik. Bu sefer 120'ye üst dedik. Komple yazdık. Bu sefer 4'e geldik. 121'e komple üst dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen yazdık. Şimdi burada toplam 4 kupon solda var. 4 kupon sağda var. Toplam 8 kupon. Şimdi bu 8 kupon 3 misli olsa vereceğiniz para 3 x 8 24. Hemen altta görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 9 kuponu takip ettiğiniz bir takımın ilk yarı ikinci yarı maçlarını yazın arkadaşlar. Yani diyelim ki